İşte ihtiyacımız olan malzemeler. Bulaşık deterjanına ihtiyacımız olacak. Basit herhangi bir ürünü kullanabilirsiniz. Bir tane bardağa ihtiyaç var. Bir de yayvan cam bir kap. Mesela biz Petri kabı kullanıyoruz. Bir adet film rulosu kabı. Eğer elinizde yoksa, kendiniz buna benzer bir şey yapabilirsiniz. En önemlisi de, bir adet düz beyaz kağıda ihtiyacımız olacak. Ve bir de deneyi bitirdiğinizde ortalığı temizlemek için biraz kağıt havlu gerekebilir. İlk yapacağımız şey 1'e 10 ölçüde deterjan ve saf suyu karıştırmak. Bunu iyice karıştırın ve bir gece bekletin. Böylelikle deterjan molekülleri sıvının içinde iyice dağılabilsin. Eğer siyah plastik bir film rulosu kabı bulabilirseniz, deney için hazırsınız. Bunu sabunlu suya batırın olsun bitsin. Ama eğer elinizde böyle bir şey yoksa, hırdavatçıdan siyah bir boru alarak bunu da kullanabilirsiniz. Genişliğinin ve derinliğinin yaklaşık olarak aynı olmasına dikkat edin. Ha bir de buna siyah bir arka plan kullanmalısınız. Ben bu arka planı yapmak için siyah bir kağıttan yuvarlak bir parça kestim. Kenarlara tutkağı sürüp bastırıyorum. Ve işte, kendi imalatım olan ev yapımı kabım hazır. Kenarları da, tabanı da siyah. Sabun tabakası yapmak için hazır. Son olarak, sabunlu çözeltinizi yayvan bir kaba, kabın yarısı dolacak şekilde dökün.